Finalden herkese selamlar arkadaşlar. Ben Cankan. Bugün sizlerle devam edeceğiz kaldığımız yerden. Ooo! Burada da bunu kaçırmışım bak. Bunu fırlatıp ateş edeceğim bir dahakine. Şuraya bir fırlatalım. Hop! Evet en son... Ay! Çok yakından bakınca öyle oldu. Aaa! Elektrikli köpekler var orada. Çok güzel. Umarım oyun bana güzel şeyler verirsin ya. O şeyler gerçekten çok zor. Multitool. Tamam bir tane yaptık. Tamam. Bu kolaydı. Hoppa. Bir şarjör için yani. Bu kolaydı dediğim gibi bir şarjör vermesin. Ee bunu açamıyorum. Ya çünkü amacım burada zaten şarjör almak. Öyle mi? iyi oo sallayabiliyorsunuz <gülüyor> hoşuma gitti sallayınca ses çıkıyor ya hoppa ıııı ee, elektrik atmayın onu attım oraya ama evet bu kalsın elimde patlatacağım bir tane çünkü bununla Aşağıya atlayalım şu üstüne. Evet onun içine girdin değil mi? İğrençlik. Oh oh. Ha şöyle bir pat havaya uç sen. Ne yapalım biliyor musunuz? Şu elektrikli şeyler ne yapacağız? Yine başladı iğrenç şeyler. Ufff! <Gülüyor> <Gülüyor> yok? yok ya bu iş böyle olmaz. Ne yapalım diyor Yok, bu böyle değil ya Şöyle kaçalım. Kaçalım. Onu ver bakalım. Buranın zor olacağı belliydi ama. Bu ee, o geliyor buraya doğru. Three more. Three more, evet. Sadece ellerimde suyunu çekiyor. Lan, çekil. Ya gerçekten mi ya? İstim'a atlıyorsun. Bu atlıyor mü. Gel bakalım buraya. Şöyle bir hızlıyla alemen Kaçma. Ya kaçıyor bir de. Lan, lan. Eyvah. Lan. Ay, Evet bu el batırdık ya Son megimdi bu Dedik Alex'i e. tarayacağız zaman Çekilin Çekil Çekilin Çekil. Hop ben... Ha güç şeyi, güç şeyi ha, Bunları öldürmem lazım benim güç şeyi için Gel buraya. Gel buraya. Ya çok sıkıcı bunları uğraşmak ya. Evet. Tam bir tane elektriğimiz oldu. Şimdi bunu koy şuraya hemen. Evet. Burada mısın? Değilsin. Tamam. Ne yap? Bak o zamanı. O cesedin içine girdi mi sıkıntı ya? Bu parçalar mı? O. Oh. O. Çarpı metalik. Aç. Çık onun içinden. Haylat. <gülüyor> Woo, woo, woo. O köpek yeniden mi geldi Alex? Yeah. Evet, köpek yeniden mi geldi Alex? It's rough. Bu biraz sertte. De. İyisin değil mi? Evet, biraz iyiyim. Seni buradan çatıya çıkaracağız. Çalış çalışıyorum. dedi. Evet, şimdi tekrar nasıl çıkacağız öyle ha? Şu kapı açıldı, değil mi? Gidelim buradan ya. Ama arkadaşlar mermiler suyun çekti değil mi? Evet. Taramalı, taramalı kullanacağız ya başka çare yok. O da çok değil ama yani. Hmm. Şu kapıyı açıyor o zaman şu neyi açıyor? E bunların ikisi de kapıyı açıyor. Benim bir tane eksiğim var. Power. Aşağı gittikten sonra şey mi? Elimle mi yukarı mı çekeceğim acaba? Çalışır mı ki? Aynen. Ee, seni değil de seninkini almam lazım. Yani şunu. Çok iyi. Çünkü fazla enerji şeyimiz yok. Al bakalım. Oh, Sonunda çıktık buradan. Artık kombine'lerle dövüşebilir miyiz? Bunlar ne? Elimi sokabiliyorum içine. Ay ay. Ne yorucuydu ya onlar? Ne aşağıya atlayalım. Ayy atladık. Açıl kapı. Ne? canımız iyi? Ne zaman çarabıza? Oyun dünya kadar iğne veriyor zaten. Daha... Ne bileyim bir de şey mi gerek var. E, cam basmayı da koyuyorlar da öyle. Sanırım çok e, yeni insanlar zorlanmasın diye bir yerde dedikten evet. Ama bunu yapmaya hiç üşenmedin değil mi Volp? Hani bu hiçbir sıkıntı yok böyle oyun yapımcıları ama... Hani her şeye zarsur hack yapmayı eğlenceli olacağını düşünmüşler. Evet, başlarda eğlenceliydi ancak şu anda değil. Yani evet, şu site şey hala dövürme dövürmek istem. Çevirme ise hala zevkli ama yani Üff. Şöyle Bu tamam. Müziği çok güzel ama bunun müziği YouTube'dan bakayım ben müziği var mı? Şu hack'te çalan tık tık tık tık bir mistik Çevistik şey, gibi deme bir Üçlü he? Peki. Yaa! Başsıçayım. Bir daha. Hızlandırdım size görüntüyü muhtemelen. Şu anda unutmamışımdır umarım. Abi, bu, bu, bu üç tane bunun için yani? Şu bir tane cam basma şeysi. Ver bana. Şey de ver. Bunda yanı mı falan nasıl bilemiyorum. Aman, ah. Sürsün buraya dursun. O kadar yaptık madem. Ama tepesine ulaştık sonunda o içerideki. Alright, evet. here it is. Eee, kabloları bağla ve gidelim. Tamam. Şunları da alalım. Evet. Any way to disconnect the cables in here? Aynen burada kabloları bağlayacak bir şey görmüyorum Deli. Ha, şöyle. Evet, This is easy. Çok kolay olmayacak gibi duruyordu. Bir şey kapattım. Evet, bir şeyin gücünü kestim. Şöyle mi? Şöyle... Böyle değil herhalde, böyle bir... Abi böyle çok düşürüyor. ...bunda. Ne yapalım? Gerektiğini anlamadım. Eee... Tamam. Nergis güç kaynakları. Eee ateş edeceğim diyeceğim herhalde de. Yok. Aynen. Evet <Gülüyor> Bir tane bitti Bir tane daha Bir tane daha Madem şey yapamıyorum ben öyle ederim <gülüyor> ne oldu ha? Ha? Hepinizi kuyruk yapıcam Ve son kablo Ha Tamam şimdi içeri gir ve güç kaynağını iptal et, şey kapat dedi. Hıh, <gülüyor> ne? nasıl ha? ee, hangi güç kaynağı ve? bu falan. <gülüyor> Bir şey yok ki burada ne, ne bilmiyorum ben teknolojiden daha doğrusu uzay teknoloji, uz teknolojisine anlıyor gibi duruyor muyum biraz Şimdi içeri gir ve kapat dedi hepsini. E kırdım zaten bunları. Başka bir şey var mı? İçeri gir ve kapat. İçeri gir. Evet buldum arkadaşlar. Üh. Bu aradığın arkadaşımı. <Gülüyor> oh. Ne var? We have been trapped in the You're free now. It's okay. Your friend sent me. arkadaşın da Alex Vance. You are Alex sen bizim arkadaşın. Ne yapıyorsun <Gülüyor> <adı>. Burada <Gülüyor> ne yapıyorsun? Bize ne yapıyorlarsa? Naspers'iyah. Op. Ne yapıyorsun The Kumbai drain from us the power they use to protect their. onların gücünü kullanıyorlarmış, Gücü bunu kolu kurtarmak silah körlemek için enerjilerini alıyormuş. There. We, We have to stop them from killing your friends. The Vodagant will ourselves. Exactly you must go to the Biz kendimiz intikamımıza gideriz öcümüzü sen silah alması lazım. I can't the if the substations are still online. Do not worry. <gülüyor> bu şeyler çıktı. Endişelenme Alexey. Yapamayacaklar. Bu izin vermeyeceğiz seni engellemelerine. Yolu açacağım. Yollarımız ayrılıyor. Ama unutma. Aramızda... Aramızda mesafe olmaz. Terminus'unu anlamlıyorum ama sen birleşiriz gibi bir anlamı olmaz. Teşekkürler, iyi şanslar. Evet. Yardım etti bize. Hadi asansör çalış, götür bizi buradan. Evet. Heh, kapıyı kapatmadan. Tamam. <gülüyor> a çok güveniyoruz kapatsın diye. Ona güveniyorum. Ben de. Evet fault Evet. Trust ona güvenmek en tek planımız. <gülüyor> Biz iyi olacağız dedi. Tamam, o bize yolu açacak, onların e, e, kombaynları öldürecek herhalde. Bize çok kombin varken, evet. Hop. Çok hızlı bir dövüş başladı direkt. Hoş değil. Git. Git. Ayna kaçırdım, yani. Bir de bana kaçırdı, evet. of Aman Vurma Nah Aman <gülüyor> Etrafım sarıldı Ufff oh. Birazca bir yer değiştirme zamanı Ouvf oh. Yaa ölüm Hmm, şarjöleri de alalım şuradan. Evet, ona güveneceğiz ve yolumuzu açacak kombinelerden. Ama bunları ben temizledikten sonra ne anlamı var o Bunları kestik. Asıl mevzu bundan sonrakiler. Huuu! a a Tamam. Leylere girin. Tamam. Oh, bomba. Demek içerdin. Neredesin? Arkadaşını kalkan. Nerede? Neredesin? Eh. Demek orada. Bum Hop hiç şey yaramadı Vurdum O oh, daha bitmedi işimiz Ne var üstünde lütfun mu senin? Yok Evet bir daha bakıyorum Hoppa O bomba size ait ı <gülüyor> <gülüyor> uh -uh. Lan o değil Aman Ah, ah sevmeyişiyor Ne sordu be? Eyvah, mermim de bitiyor. <gülüyor> i̇ş işbirliği yapın dedi. Diyor kombayilerin de. Ee, savaşmayı kesip bana benim için. <gülüyor> ne diyorsun Raz? İşbirliği yapalım mı dedi. Asla işbirliğimi <gülüyor> yaptı. <gülüyor> Ay kombiner. Huh. Onu açacağız. Ama önce bir bakalım yolumuz gerçekten orası mı? Şöyle hızlıca Evet değilmiş. Niye böyle bir şey yaptığınız zaman? Gizli bir şey var mı yok? Ay vallahi resim falan varsa hiç alamadım aksiyondan. Şöyle atlayalım. Huh. Gerçekten canı iyi olabilir şu anda be. Evet. Onu bir can yenileyelim. Kötü mermimiz bitti. Çıkar şunu. Ver. Yığırla beni. Ay. Güzel. Fazladan can da ver. Oh oh. Gerçi fazladan veriyor mu bilmiyorum ama hani Şurada bir gördüm birisini. Alırken onu söyleyemedim o anda. Iııı... Ee, silah upgradeleme şey ona bakacağız. Bu ne? Nereyi açacağız biz? Aaaaaa... Oh. Evet açtık ama... ...öyle görmeden... ...bir düş bakalım yere. Aooo. Oh. Çok çarpıldık. Elio böyle. Ne bir karışık, hayda iste ya başlıca velek birliğine serin uf arkadaşlar o kısmı geçtim size ee, bayağı uğraştım niye uğraştım ben bilmiyorum bu kadar anladığım zamanımı aldı bayağı. ııı çok az toplamışız bu sefer yani ee... Reflex görüşü bunda da olsun. Ay, ne kadar nice sinin? Evet. Evet. Ee. Böyle bir şey mi oldu? Gerçekten. <gülüyor> Daha iyi bir şey olmasını beklemiştim ya. Baksanıza çok çirkin duruyor ya. Şöyle bakınca bile... Bilemedim, bana çirkin geldi şu görüş çok. Şöyle yapayım mı falan mı oldu diyeceğim. Yok bayağı bayağı holografik şöyledir ya. Peki madem. İlerleyelim şöyle. Ee, yalnız buradan açılmıyor kafayı. Onu ne yapacağız? Şöyle Her Şuradan atlayacak mı? Evet. Vuh O o ha vurdum Vurdum Vum Haa bulamıyor beni bak Yüzüne, gözüne o oh, bunlar çok vuruyor be Şöyle. ova Yanlış gelirsin. Bilmiyorum sen ya. Yavaş şarjörü mi bulsunuz? İşte bayağı... İyi. Yalnız mermilerim bitti. <gülüyor> Ve oyun bana mermi vermiyor. Şu bombayı bir atalım şuraya bir daha o şeylerden bir tanesi gelirse. Hiçbir <gülüyor> oh. yerlerde olmasa. Tamam her yeri unutlayacağım, her yeri unutlamam lazım. Cidden hiçbir şeyim... <gülüyor> Lan kutu mu geldi gerçekten? Şuradaki şeyi almayacağım sanırım. Hatta onu koymak yerine takalım. Uf, uh. ver ver ver ver ver. Acil mermiye ihtiyacım var. Kapat. Şu tarafa gideceğiz. Loot var mı, loot var mı? Loot, <gülüyor> loot, loot. Evet, burada yapabileceğim bir şey var mı elektrikteki? Burayı böyle tasarlamışlar Ya, yeah. Şöyle hızlı hızlı ilerleyeyim buraları, zaman kaybetmedim hiç. Şuradan iler ha, iler ilerleyemiyorum şuradan sanırım. Hop. Çöpün içini bir kontrol edebilir miyim? Edemiyorum. Hı -hı, edemiyorum. Şurada bir şey. Hop. Ya. Aa, kaçırdı neredeyse. Ya bakalım. Hop. Hoppa. Ay. Gidelim bakalım içeriye. Evet, mayın. Mayın var, aşağıya indiğimizde ne var? Mayına gitmekten aşağı aşağıya gitmeyi tercih ederim. Hiçbir şey mi? Gerçekten mi? Bir resim. Gerçekten bir resim var. Ne bu? Eh, tamam, taramalı mermis işimizi görür. da yine az. Ben burayı, evet. Bir taramalı mermisi, bir de resim verdi bize. Ama taramalı mermim yoktu o yüzden yani kabulümdür. Şunu da mermilerimizi yenilerim şöyle. Ouhh. Dur. Onu koy. Eksik. iki mermi kalsın şimdilik. Ateş ödülemiyor mi oyna? Çok merak ettiğim bir şey var denemek istediğim. Bu, bu şey patlarsan patlar muhtemelen. Ama denemek istediğim şey ise... Aha evet. Oyunda aynısını dedi zaten. Multi kullan T-Lip dedi. Ama ben onu... Patlatmadan... <gülüyor> ha ne yapacağım? Nasıl? Şööööylü. Diyek şuradan başlayacak. Öyle değil mi? Nasıl? Ulan! <gülüyor> Suratım patladı. Evet tekrar deneyeceğiz. <gülüyor> Patladı kazınca suratımda. Bir daha bakalım deneyelim. Oppa. Şöyle. Evet. Steady. Yaptık. Hala. <gülüyor> İyi, Mayını da çözmüş olduk Çok zormuş ama eğlenceli. Yani birkaç kere yaptığımı alışırım. Evet. Bence bunun altından eğilerek geçerim arkadaşlar. Hiç gerek yok uğraşmayın. Bu biraz sıkıntı olacak. Patlamadan geçtim vallahi. Şu kadar boydan eğildim, odamdan eğildim vallahi. İki bittim. of <gülüyor> uh. şunu kaldıralım. Şunu alırım. Hoppa. Mermimiz dolmuş oldu böylece biraz. <gülüyor> Sıcakladım mı odamın içerisinde oyun oynarken? Neredeyse patlıyordum ha. Hiç dikkat etmedim. Şöyle. Oh. Evet. Çalışmadı. Aman yerimi anladılar yalnız Olmadı. Aman İçeriyi ateş etmeyin, etmeyin oh. Beni çok vurdunuz O zaman benim de size bir sürprizim var he Bir saniye He nasılmış Sen git bakayım Kaç var mı yiyeceksin be <gülüyor> <Bir sarı> Öyle <gülüyor> bakalım. Bayağı bir canım gitti. O yüzden... Oh. Tamam ama öldürdüm hepsini. Evin içinde bir şeyler var mı? Hıh! Hemen bir evin içinde hızlıca şöyle bir bakış resim. Olmazsa olmazımız. Aaaa! Bir şey... Sağlık malzemesi, mermi, bir şeyler ver oyun. Gidiyorum. Karşıya atla. Huah! Açıl! Bilmediğim evler. Combine sesleri yan odamdan. Uh -oh. Onu onu alayım. <gülüyor> Alex biziz diyor. <gülüyor> hey, Alex biziz. Rus, are they saying my name? Yeah, benim <gülüyor> mi <mu> söylüyor? <gülüyor> Bu iyi değil. <gülüyor> hey, Alex biziz diyor. Bu iyi değil dedi. Onlar benim adımız mı söylüyor? Söyler de. Demek ki kim olduğumu biliyorlar. Hop. Ah. Ne? Hah. Kim seslendi lan benim ismimi? Seslen. Nerede o? İsmimi seslenen, ha? Tamam. Şuradan dikkatlice. süper. Bayının bir tanesini açtık. Uf. Oo, bakın ne gördüm. Tam atlıyordum ki hoppa. I <gülüyor> Uf. <Ayatla. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Atladım. Oy. İlerleniliyor şu anda dedi. Bana mı? Arkanda Headcrap var. Oh. Headcrap'leri öldürmek daha kolay. Naber? Ya. Yeminle dur etkileyeceğim Sen ne şimdi sonra? Huf. Canımızı toparladım yerden bulabula yine bula vallahi. Evet. Last one. Aman nereye? He. Ana ya. Ha, üstünden çıktı bir şeyler kombine'nin vallaha. Artık çıkmasa ağlayacaktım. Evet. Şu şeyi de ver bana. Üstünden geliyor yalnız farkında mısınız açtığım şeyden? Ee, çekiyorum üstünden geliyor. Hop hadi sen değil. de bulunsun. Şöyle açalım bir şeyler var mı? Tamam. Biliyorum çok loot yapayım ama görüyorsunuz sonra sıkıntıda kalıyorsunuz baya Bu kadar yaratığın olduğu bir oyunda iyi değil Keşke bir de bombayı düzgün atabileydim Yok ya seni öldüreceğim çare yok Çekil çekil Başka çare bırakmadın bana Aa sen de bir tane daha Atla bakalım Ne haber? Ölmedi lan Shotgun bölümün içine. Boyan olsun. Ölür diye düşünmüştüm. O bir i̇şte FPS. Bir Birazcık FPS drop'um oldu. Şöyle Shotgun'u da çekelim. Şuradan şunu da alalım. Bir de şunu almaya gelmiştim ben. Aşağıya doğru ilerleyelim. Bunlar ne acaba? Çok dikkatimi çekti ara ara bakarken kombine şeylere. Evet. Şöyle biraz daha ilerleyeyim. Evet arkadaşlar, yağıştan videonun şurada bitireyim ben de. Ee, bundan sonrası daha aksiyon devam edecek gibi gözüküyor. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Tekrar izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.